Koronavirüsten korunmak bizim için çok önemli. Çünkü biz endoskopi ünitelerine sahibiz. Endoskopi ünitelerinin dezenfeksiyonu çok önemli. Endoskopi ünitelerinde iki tip dezenfeksiyon yapıyoruz. Bir tanesi... Değişik maddelerle ve cihazlarla dezenfeksiyon yapıyoruz. ULV veya ozon gibi. Ama en önemlisi insanlar içindeyken hava dezenfeksiyonu yapmak. İşte bu çok zor. Hava dezenfeksiyonu yapan cihazlar iki özelliğe sahip olmalı. Bir, HEPA 13 filtre kullanmalı en azından. İkincisi, titanyum kaplaması olan filtresi olmalı. Üçüncüsü de, Ultraviyole ışını olmalı. Bu şekilde havayı bu cihazlar alır, içine çeker, HEPA filtreden geçirir, Titan filtreden geçirir ki ultraviyole ile aktive olur bu. Ve ondan sonra temiz havayı dışarıya verirler ki biz bunu hem muayene odalarımızda hem bekleme odalarında ve aynı zamanda endoskopi odalarımızda kullanmaktayız.